Herkese merhaba ben Tolga Özbek bu hafta savunma ve havacılık konularındaki gelişmeleri değerli arkadaşım Özgür Ekşi ile Turdef Genel Yayın Yönetmeni vesaire Özgür Ekşi ile beraber değerlendireceğiz gündemimiz geçen hafta Türkiye'de Ramazan bayramı vardı biraz böyle bir yavaş bazı şirketler 9 güne uzatsa da bizler çalışmaya devam ettik gelişmeleri sizler için derlemeye çalıştık evet Özgür merhaba Merhabalar Tolga. Evet, bütün herkese geçmiş bayramlarını tebrik ederek ben evet, yayına başlıyorum. Geçmiş bayramlarını kutluyoruz tüm e, takipçilerimizin. E, bizler çalıştık, <gülüyor> değil mi? E, Birçok şirket tatil yaptı ama bu haftanın en azından geçen haftadan yansıyan savunma ve havacılık konusundaki bazı konulara bakalım derken son 3 gündür e, yine Ukrayna Savaşı'nda TB2 sahnede. Doğru. Önce yine başlamadan önce ben bir uyarı yapayım. Alıcıların ayarlarıyla oynamasınlar. Benim arkamda bu gördüğünüz e, se şey e, raf bilerek isteyerek yamuk montaj edilmiştir. İnsanlar benim şöyle durmamı, böyle durmamı bekleyebilir. Bir şeyler yanlış değil. Önce onu bir söyleyeyim ben. Tamamdır. E, o düzeltmeyi yaptıktan sonra yayın ayarlarıyla oynamıyorlar diyoruz Hiç ve yok. senle birlikte konuşmamıza başlıyoruz. Evet. E, TB2 arka arkaya çok enteresan adımlar attı. E, Rusya'nın benim gördüğüm e, iki buçuk aylık bir süreç var bu savaşta. Ve Rusya enteresan bir şekilde tamamen hava üstünlüğünü sağlayamadı Ukrayna'da. Yani tamam belki İHA'ları kaldırmak çok rahat. Ufak bir düzlükten İHA'yı havalandırabilirsiniz TB2 gibi bir sistemi. Ama e, hala su 27 uçuruyor, su 24 uçuruyor bunların kalkması için en azından böyle bir 2000-3000 metrelik ciddi pistler gerekiyor. Yolda olsa pistler gerekiyor. Burada da bir enteresan bir durum söz konusu. Gelelim TB2'lere. Şu yılan adası mevzu. Oralarda baya bir küçücük bir yer ama baya bir savaşın sembollerinden biri oldu ve TB2 önce iki tane çok hızlı botu vurdu. Botlardan birisi de çok ciddi süratli bir şekilde dolaşıyordu. Ben yaklaşık 40 nat, 40 deniz mil yani. Nereden baksak 70 kilometre saat gibi çok ciddi bir rakam ee, özellikle ikinci botu vurması çok enteresan deniz hedefleriyle başlayalım sence bu tb de yeni bir sayfa açıyor mu diyeceğim ve sonra da bir sorum daha var biliyorsun deniz hedeflerinden önce bence bu migler suğular e, zannediyorum bir, bir, bir şeyim yok ama sanki komşu ülkelerden bir yerlerden kalkıp da gelip operasyonu yapıyormuş gibi geliyor bana Ruslar ee, bırakır mı? Sence Ruslar bu kadar gözünü karartıp böyle bir yerlerden birilerini vurabilir mi? Çünkü niye bunu söylüyorum? Bazı dedi silah akışı var ve biz bunları vuracağız dedi Ruslar. Yanlış hatırlamıyorsam Dışişleri Bakanı'nın açıklamasıydı. Valla en çok hedef bence Polonya'yı gösterir bu, bu tür böyle şeylerde. Polonya bir NATO ülkesi. Ee, savaşı genişletmek anlamına gelir. Bence Ruslar görüyorlar ve görmezden geliyorlar. Çünkü savaşı genişletmek şu aşamada hiç işlerine gelecek bir şey değil. Evet, ki... evet, evet. E, şimdi TB2'lere gelelim. TB2'ler e, gerçekten ilginç bir şey yapıyorlar. Aslında bundan birkaç hafta önce Mavi Vatan tatbikatıydı yanlış hatırlamıyorsam. Mamle bıraktı e, Aksungur. TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur bir deniz hedefine çok ciddi bir taarruzdu aslında bu. Doğru. Şimdi e, deniz hedefine taarruzun sıkıntısı ne? Evet, Eğer izleyicilerimize söyleyelim. Çünkü kara değil bu. Bir deniz yüzeyi var ve öyle karadaki gibi vurmak çok çok da kolay değil. En önemli zorluk aslında e, net isabet gerektiriyor. Çünkü e, yakınına düşürmek kara hedefi de düşürmek yine bir e, zarar verici bir eylem. Oysa suya düşürdüğünüz zaman hani suya düştü diyoruz ya. Aynen öyle. E, şey yapamıyorsunuz. E, patlamıyor. infilak etmiyor. Bu da hedefi ıskalamak demek. Yani başarısız olmak demek. Aslında hedefler de, kara hedeflerinden daha büyük ya da daha küçük değil. Yakın. E, hatta bot 13 metre bazı kara hedeflerinden daha da büyük ama dediğim gibi sonuçta böyle bir hedefi vuramazsan kesin kaybediyorsun yani sıfırla bir gibi matematikte şeyde bilgisayarda gidiyor ya, ya var ya yok Evet veya hayır Belkisi bir de, yok bir e, boton üç metre ama botun ne kadar yani onun 234.14 nokta bir metre bir metre kenara kaysa belki suyu isabet edecek on şey santim değil. ya on santim kenara kaysa bir metreyi konuşmamıza gerek yok. 10 santim yanına düşse, suya cıp diye düşse bütün duyacağımız cüptür. Başka hiçbir şey değildir. Ondan sonrasını balıklar düşünsün diyoruz. <gülüyor> ee, Ondan sonrasını balıklar düşünsün. Bir de tabii yani, ki deniz üzerindeki oluşacak herhangi bir e, sis veya nemli yani hızlı buharlaşmayla birlikte olacak bir buhar tabakası lazerle yapılan işaretlemede ciddi sorunlara neden oluyor. Çıkar zorluk çıkarıyor. Bunlar da bu açıdan deniz hedeflerinin e, vurulması o kadar da dediğin gibi. Hem hassas olacak hem bu tür görüş şartlarındaki sıkıntılar bir problem olarak getirebilir. Çünkü yansımalar, yansımalar var, infrared yansımalar var. Bunlardan etkilenmeyecek. Ama buradaki en önemli şey dediğim gibi aslında bu cep dediğimiz e, vurma oranını alanını çok küçültmemiz gerekiyor. Net isabet gerektiriyor. Yakının hani eskiden konuşulan bir e, camdan içeriye sokuyoruz işi vardı bu gerçekten camdan içeriye sokma işini oluyor hiç öyle duvara değmek yok e, mükemmel bir şey bu ve bunun Tabii ki Türkiye için çok önemli bir tarafı var imam e, da evet. bırakıyoruz Roketsa'nın ürünü bırakıyoruz İkisi de bizim e, biz bunları nerede kullanabiliriz Ege Denizi'nde Akdeniz'de kullanabiliriz e, Kime karşı kullanabiliriz hiç konuşmamıza gerek yok. Kaşınanlara, kaşınanlara karşı diye söyleyebiliriz. Bunu İyi e, ben şu abi. anlamda e, bir de tabii TV2'den baktığımız zaman radar kesiti olarak çok büyük bir hava aracı değil. Çok yavaş uçuyor çok, çok... E, ve bunu özellikle Karabağ'da gördük, Libya'da gördük, Karabağ'da gördük, Ukrayna'da da görüyoruz batı yapısı, radarlar ne kadar tespit edebilir, ne yapabilir? Bunlar soru işareti ve bir anda kafanıza belki 30 kilo o, mamle ama e, düşün bir geminin radarına geldiği zaman, komuta kontrol merkezine geldiği zaman e, koca gemiyi bir anda savaş dışı bırakabiliyor. Yani insan savaş araçları deniz hedeflerine karşı da çok etkin kullanılabilme aşamasına geçildi. Yeni bir sayfa açılıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Şimdi bir mamle bir korvet tipi, bir fırkateyn tipi büyük tonajlı bir gemiyi e, batıramaz. Kimse böyle bir hayale kapılmasın. Hani milyarda bir gelir de bacasından içine girer de kazan dairesine. Hani eski hikayeler vardır. Öyle e çok bir şey eski, olur. Eski hikayeye gitme istersen. E, Rusya'nın başına gelen de e, Moskova e, gemisinin başına gelen de cephaneliğin infilakı, yangının söndürülenmemesi ama o Orada bir Yani yine tabii ki. Tabii ki. Yani bir eden bir gemiyi batırmasını büyük bir gemiyi bir e, şey büyük tonajlı bir gemiyi batırmasını bekleyemeyiz. Ama dediğin gibi aslında e, sensörler örneğin geminin gözleri, radarını vurursak sensörleri vurulursa ya da uyduruyorum bir civsinin vurulduğunu düşün, civsinin radarının vurulduğunu düşün iyi close kloer support sisteminin bütün yakın hava savunma sisteminin dakikada 5000 mermi atan sistemin görmediğini düşün e, bitti yani klasik bir bombay ikinci taarruzda klasik bir bomba bile o koca geminin batmasına neden olabilecek O yüzden çok çok önemli ha burada bir TV2 kaybedilebilir insansız bir hava tane kaybetti üç, üç tane kaybet, üç tane kaybetti Üç tane kaybet, on tane de mühimmat bırak. Hiç önemli değil. Şimdi önemli. her zaman hep yıllardır hep söylediğimiz bir şey var. Sonuçta bir, bu harp dediğimiz olay, ekonomik kaynakların karşılıklı bir muharebesi yapılıyor aslında. Yani ben bir birim ürünü ne kadara mal ediyorum, sen onu durdurmak için ne kadarlık harcama yapıyorsun. Bu sürdürülebilir değil. Eğer Hutsiler, Suudiler atış yapıyor, Suudiler Patriot'la yanıt veriyor, onlar bile Yandım Allah diyor. Yani Çünkü milyar dolar bu sistemler tabii. Bir tanesini atıyor 100 bin dolar. Ötekisi yanıt veriyor 500 bin dolar. 5, 5 milyon dolar. Ben bunu yine Şimdi, bir şeye bağlayayım istersen. Ee, İsrail'in malum e, demir kubbe sistemine çok güzel bir sistem. Küçük de bir e, ülke. Iron bin etkil. yani. Iron bin e, vurmaya çalışıyor çok e, etkili ama... Attığı maliyet nedir? 3,5 dönüyor? Yani niye lazere dönüyor? İşte 3,5 dolar bir lazerin atışı öbürkü şu an hatırlamıyorum ama benim hatırladığım 150 bin dolar gibi bir e, ki kendi yaptığı bir sistem başkasına kaça satar bunu bilmiyoruz. O zaman basit bir füzenin e, Kudüs'e doğru atılan bir füzenin maliyeti belki bin dolar harcılı para 150 bin dolar karşılığında ve bunlardan birkaç tane birden atıyor adam onu üç, üç, üç buçuk dolarlık lazerle vurmaya çalışıyor dediğin maliyet hikayesi de çok önemli kesinlikle buradan çok büyük bir şey geldik şimdi e, yılan adasına dönersek e, pazar sabahından itibaren işte mi8 helikopterine ilişkin bir görüntüler başladı bu görüntüler ne kadar gerçek ne kadar değil hala kafamda benim doğrusu şeyler var, tereddütler Bir var. olarak soru işareti koyalım oraya. Çünkü öncesinde de Su-27'lerin ikili taarruzu vardı. Ee, olabilir. Ee, bir propaganda yani, savaşı da var iki taraf arasında. Ben her zaman söylüyorum. Savaşta önce gerçekler ölür. Önce propaganda savaşıdır bu iş. O yüzden doğru olduğunu varsayıyorum. Yani çok kaynaktan konfirm edildi. Savunma Bakanlığı'nın kendi resmi kaynaklarından geldi. Orada bak TB2 demiyor yalnız. Ee, ama e, yani bir şey var ee, %99'un bunun doğru olduğunu düşünüyorum ama yüzde bir şüphe hakkında var eğer burada M8 e, helikopteri genel maksat helikopteri e, asker indiriyor görüntülerde videoda işte inenler etrafa yayılıyor, çevre güvenliğini alıyor çok gerek varmış gibi çevre güvenliğini alıyorlar ve e, o sırada bir nereden geldiği belli olmayan bir mühimmat büyük bir gök bir göz şeyi bir patlama ve 108 8 şey Hoş, daha sonra onun fotoğraflarını bulduk aslında kuyruk konisi biraz geriye düşmüş ileride şeyler var helikopter vesaire var her bir şey görülüyor bu helikopter eğer hover pozisyondaysa yani yerden yani bir santim bile yüksekte ise yani havada asılı duruyorsa yani teker koymadıysa, yani uçuyorsa, bir, bir e, TB2 uçan bir platformu vurmuş demektir. Bu bir e, bir e, başarı hanesine bir cümle olarak bir defa yazılır. Savaş döneminde bir sayfa yepyeni bir sayfa açılır. Çünkü eğer bir şimdi şeyi düşünmeyelim lütfen artık bir uçak vuracak falan gibi bir şeyleri düşünmeyelim. Ama eğer bir e, havada asılı duran bir helikopteri vurursa bu tepeden yukarıdan 90 derece açıyla ya da yanal bir açıyla e, atılacak bir mühimmatın e, gene Ege'de ve Akdeniz'de bize çok büyük avantaj getireceğini gösteriyor. Niçin? Çünkü eğer havada ise bu artık hedeflerin yüksekliğini de hesaplayabiliyoruz. Yüksekliği de hesaplanarak Hedefler vurulabiliyor demek. Bugüne kadar iki boyutu konuşuyorduk. Uz, biraz evvel konuştuğumuz gibi örneğin denizde de su üstü hedefte dahi 13.9 metre, 4.1 metre. İşte uzunluğu, genişliği budur diye konuşuyorduk. Yeni soru yüksekliğine. Yüksekliğini bir eğer hedefin konuşuyorsak, yani bir hava hedefini uçar pozisyondayken konuşuyorsak, örneğin Libya'da bir tane e, tanker e, nakliye uçağını vurmuştu. O yerdeydi. Onu saymıyorum. Bu bir hava platformları açısından büyük bir yenilik getiriyor. Çünkü yine bir tekneye dönmemiz gerekiyor. Örneğin denizaltı savunma harbinde... E, gemilerin arkasında, korvetlerin, fırkateynlerin arkasında helikopter görürüz. Bu helikopterlerin şöyle bir görevi vardır. Biraz o, o kısmını anlatalım o izleyicilere. E... Bu önemli arkadaşlarımız için merak ettikleri neden bu kadar önemli? Yani yoksa yerde bir helikopter de vurmak aynı bir şey. E, kamyonu da vurmak aynı şey değil ama. Hı -hı. Değil. Şimdi bir akıllı bir komutan asla denizaltının bulunduğu denize gemisini sokmaz. Çünkü kolay hedef olur. E, deniz altının var olup olmadığını anlaması için bir tetkik etmesi gerekiyor. Nasıl anlayacak? Geminin kıçından helikopter kalkar. Bunun altında bir sonoboy vardır. Bu, bu sonoboyu denizde istediği yere, araştırma yapacağı yere getirir. Hover pozisyonda, havada asılı durarak oraya daldırır. Şimdi burada bir tane sorun vardır. Deniz suyunun sıcaklığı, deniz suyunun tuzluluk oranı başta olmak üzere, Deniz suyu çeşitli katmanlar oluşturur. iki şeyin son o boyun çalışabileceği katmanlar. Deniz altı bunun altına veya üstüne bir yere saklanırsa, bu sonikler, bu ses dalgaları o katmanın içinde ilerlediği için, yani uyduruyorum, 17 santigrat derecelik bir suyun içinde bir katman içinde ilerler. İşte yüzde bin binlerimem kaç miligram tuzluk oranı içinde. Ilerlerler. Ama bir alttaki uyduruyorum 19 santigrattaki yere o sonik dalgalar geçemez. Böylece denizaltı o sonik dalganın çalışmadığı yere, var olmadığı, inmediği yere 19 dereceye inerse saklanmış olur. O yüzden bir e, helikopter bölgeye gittiği zaman uzun uzun orada çalışması gerekir. Yani 30 saniye değildir. İndirip de şöyle bir ha burada denizaltı yokmuş diyemez. Hayır çeşitli deniz, işte tuzluk oranları, sıcaklıklar, bir alt tabakanın nerede olduğu, o tabakaya göre denizaltının nereye saklanabilmiş olduğunu, hepsini bir mühendislik yaparak çalışması gerekiyor. Nerede? Havada. Yerden, işte bir, bir 20 metre kadar, 25 metre kadar yüksekte, havada asılı duruyor. İşte artık eğer biz, eğer Ukraynalılar Yılan Adası'nda, bu M-8'i havadayken vurduysa, irtifası olan bir cismi, bir hava platformunu vurduysa artık denizaltı savunma harbinde karşı tarafın hover yapacak helikopterlerini birden fazla defa düşündürmesi gerekiyor, düşünmesi gerekiyor. Çünkü ben aşağıdan denizaltı ararken tepeden kafama bir mamle, mamca ne yiyeceğim? Mamca bile o işi görür. Hani Tabii, tabii. Yani bırakın onu, o pallere çarpacak ufak Pane çarpsın yeter Pane, Pane çarpsın, mızrak at yeter Yani ciritli bir şey değil, patlayıcı ee, Ve bir helikopter kaybedersiniz Bir e, Sea Hawk, onlar için halklıyor mesela İşte 20 milyon dolar vesaire Ben helikopter, e, ben denizaltı atıyordum yakınca... üstünde taşıdığı sonarlar falan filan Benim e, hatırladığım kadarıyla Türk Deniz Kuvvetleri'nin sahip olduğu Sea Hawk'lar Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki en pahalı helikopterlerde alındıkları dönemde. Hani işte 20 tane helikopter bölüyoruz falan deyince. 17 tane hani, almıştık o taraftan. 17 evet. tane e, atıyorum şu kadar 1500 milyon bilmem bölünce inanılmaz büyük para ama e, üzerinde taşıdığı ekipman, 2 tane operatör var arkada. E, tamamen bunları dinlemek ve tespitli, yerlerini tespit için çalışıyorlar ve tabiri caizse kabak gibi bekliyorsunuz siz orada ve kafanıza bir Yinecek bir mühimmatla devre dışı kalınacak. Demek ki bu iş biraz daha e, deniz karakol uçaklarına dönecek belki de. Bu bölgede uçmak istediğiniz zaman onların atacağı sonovaylar veya İHA kullanacaksınız veya bu tür TB2 gibi çok hafif insansız hava araçlarının taktik sınıfta tespit edecek sistemleriniz gerekiyor. Hep bunları biz izleyicilerimize anlatıyoruz. Savaş bir satranç gibi bir piyon da çok önemli. Vezir zaten şahı kaptırdığınız zaman gidiyor hikaye de. Ee, sizin yapacağınız hareketlere karşı çok basit bir şeyle, o piyonla şah çekebilirsiniz. Ee, ama çok da basit de yiyebilir sizi. Sonuçta önde olan bir adım önde olan her zaman avantajlı bu işlerle ilgili. Ee, bir de şeyi yapmak istiyorum. Bir parantez daha açayım. Niye ee, geçen programda da konuştuk. Çok önemli bir yere sen e, temas ettin. Bu sefer de ben temas edeyim. İşte hava hava mühimmatı yapmak Kolay değil. Çünkü havadan yere attığınız zaman çok güzel bir noktayı söyledin iki boyutlu. En iyi boyu. işte buna göre gidiyorsunuz. Havadan dediğiniz zaman üçüncü boyut geliyor. İşin matematiği çok başka bir yere doğru açılıyor. Ve siz yüksekliği de hedefleyerek hesaplayarak buna öyle bir atış yapmanız gerekiyor. Bu da olayın başka bir boyutu. Belki de MAM-H gelebilir. MAM-A-ER falan. Bilmiyor <gülüyor> Evet. Mam -a -er. Ben şey bilmiyorum. <gülüyor> ee, TB2'den bu Libya'da biraz uğraştılar olmadı. Ee, havadan attığı bir MAM mühimmatıyla bakalım ne zaman bir İHA düşürülecek belki Ukrayna'daki savaşta görürüz. Olabilir. Satrançla ilgili sözüne ben şöyle bir ekleme yapayım. Satranç ve monopol. Tabii beraber. tabii. Monopol parayı da tabii. Başta söylediğinde gayet güzel. Evet. Ben bu hamle karşılığında ne kadar ödüyorum ve kaça bu işi bitiriyorum? Savaşı kaça bitiriyorum? Çünkü herkesin sınırsız bir bütçesi yok. sudiler bile patlamış durumda. <gülüyor> Diyecek bir şey yok. <gülüyor> Kesinlikle. Peki TV2'lerden sonra e, şunu da konuşmak istiyorum. Top mühim, topçuluk, topçu sınıfı, silahlı kuvvetler evet. bence de ya işte akıllı füzeler var. Pençe o, kilit ya. operasyonu. Pençekilikte de daha çok gündeme çıkıyor ama biraz Ukrayna Savaşı ile birlikte tekrar topçuluğun ne kadar önemli olduğunu tabii ki silahlı kuvvetler biliyor ama biraz da kamuoyunu öğrenmesi açısından yeni nesil hedefleme işte İHA'lardan alınan yardımlar lazerle ölçülen mesafeler belki çok daha hassas sistemlerin kullanılmasıyla o bildiğimiz 500 yıldır 600 yıldır kullanılan top hala yani Rusların çok büyük kayıplar verdiler Ruslar çok ciddi atışlarla Ukraynalıların şimdi Örneğin bu şeyler çıktığı zaman tanklar hatırlarsın birinci dünya yani hatırlamayız ikimiz de tabi yaş olarak şey <gülüyor> yapmıyoruz ve <da>, birkaç <gülüyor> başında tanklar çıktığı zaman işte yeni nesil budur her şey burada bir başlayacak artık her şey değişti dendi çok şey değiştirdi. Sonra anti tank e, şeyleri çıktı, füzeleri çıktı. Sonra güdümlü hale geldi. Tanklar bitti dendi. Hayır tanklar hiçbir zaman bitmemişti. E, bitmeyecekti. Kolay kolay bitmeyecek. Ama kimse topçu atışına bir şey demedi. Kimse topçular hani tanklara geçerken biraz topçulara gerek kalmadı. Yani. Hayır alakası yok. Mutlaka topçu atışı çok önemli. Çünkü uzaktan gideceğin yeri yumuşatma, oranın gücünü kırma işini ya ÇNRA'larla yapmak zorundasın ya topçu atışlarıyla yapmak zorundasın. Topçu çok damlulu roke, zorundasın. roket atar sistemi çok damlulu roket de, atar evet artık senin, ezberlemişiz bazı şeyleri e, e, yok estağfurullah ben izleyicilerinize böyle parantezler açmaya çalışıyorum seni de bölüyorum ne yazık ki ama e, bir de tabi yine senin monopole bağlayalım işi e, sonuçta da top atışları yani normal bir top mermisi kullandığınız zaman herhalde en ucuz mühimmat Piyade tüfeği mermisinden sonra en ucuz mühim var. E, son dönemlerde bir de şey de dikkatimi çekiyor. Milli Savunma Bakanlığı özellikle işte sınır ötesi yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK'ya karşı fırtına obüsleri tarafından yapılan nokta atışları. Türkiye'de son silahlı kuvvetler e, bu topçu atışlarının sek ve idaresinde farklı farklı sistemleri başarıyla kullanıyor. Belki çok gündemde değiller ama nokta atışlarıyla en uygun maliyetle terör ürkünün kafasına pop mermileri nokta atışıyla en azından cep mesafeleri çok daralmış bir şekilde evet. vurdukları söylesek yanlış olmaz herhalde. İşte, aynen. Şimdi aslında hep izleyiciler bir yerden sonra diyecek ki ama bu adamlar hep aynı şeyi konuşuyor. Ama ne yapalım? Bu iş hep aynı şey. Bak bu, bu, yani... bu yayında çok diplomasi konuşmuyoruz ama bir, birkaç konu sonra geleceğiz tekrar. Yani... E... Sonuçta hani var ya şarkı kurşun adres sormaz ki artık kurşun adres soruyor. Sorması ee, da gerekiyor. Sorması da gerekiyor. Aslında şimdi top mühimmatının beher, müh beher maliyeti akıllı ve akılsız karşılaştırdığın zaman akıllı çok daha pahalı. Bunda hiçbir şey yok. Yanlışlık yok. Sonuçta 10 tane atış yapacağın yere bir tane yapıyoruz. Maliyeti bir. iki. Yanda siviller varsa, başkaları varsa onları şey yapmıyorsun, e, zarar vermiyorsun. Üç, karşı tarafın bir savunması varsa sana karşı atış yapmasına izin vermiyorsun. Dört, hedefini tek seferde bertaraf ettiğin için e, daha fazla atış yapmana gerek kalmıyor. Birincisiyle belki çok bağlantılı. Attığını vuruyorsun. Amacına ulaşıyorsun. Şimdi amacına tek seferde, tek atışla ulaşıyorsan, o da yüz bin dolara geliyorsa, sen on beş bin dolardan on tane e, aptal mı top mermisi atmaktansa bir tane yüz bin dolara bu işe bitirmeyi tercih edersin. Aslında MAM-L de bu anlama geliyor. Bizim e, pençe operasyonu, pençe kilit operasyonu, pençe çünkü daha önce de var, pençe kilitte yaptığımız gibi kırk kilometre öteye Buyurun arkadaşlar yan masadan getirdiler. Şu kucağınıza tabir icat getirdiler diye getirmesi de aynı amaca hizmet ediyor. Tek seferde işi bitirmek. Burada da işte topun tekrar sağlarda savaş sahasındaki önemi belki de bir kere daha ortaya çıkmış oluyor. Ben tabii yine klasik konumuz 3 programdır konuşuyoruz. F-16 konusuna geleceğim. F-16 ile ilgili olarak böyle bir Amerika'dan biraz yumuşama ee, ve senatörlerin aa verelim galiba bunları falan gibi galiba bu mektup yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı gibi ama hani biraz bizi böyle bir e, o hani yokuştan çıkarken viteste bir arabayı kavratmanın şeyi vardır ya biraz patinaja devam edeceğiz gibi gözüküyor galiba bu yumuşama ile ilgili ne demek istiyorsun şaşırdık mı hayır biz zaten evet. bunu böyle Ölümün olacağını bu olduğunu, olduğunu, olduğunu söylüyoruz yani hani olur mu hani biraz evvel e, yılan adasında konuştuğumuz gibi yüzde 99 olur. yüzde bir de olmaz. Yani oturup taşıyamaz. A, ama e, trendlere baktığımız zaman, ilişkilere baktığımız zaman olmasını bekleriz. Ben e, tetkik etmedim ama duyduğum kadarıyla bu bizim taleplerimize dört tane de e, GF CI e, 110 F110 şeyi motor eklenmiş. Bu bizim F106'ların Motoru evet, da eklenmiş. Evet, evet, evet. Bu da şu anlama geliyor. Ee, bizim zaten kimseyle konuşarak yaptığım bir şey değil bu. Ama ben e, bizim yaptığımız talepte zaten F-16'sı teda tedarik ederken motorları hesaplayarak biz bu talebi yapmışızdır diye düşünüyorum. Tabii, bu dört tanesi çıkıyorsa bu bence Milli Muharip Uçak'taki talep ettiğimiz, kullanmak istediğimiz dört tane motorun karşılığıdır. Başka bir şey olma ihtimali bana zor geliyor. Birisiyle Vallahi, konuşarak söylemiyorum. E, ben de hani hissiyatlarım tabirinde bir şeyler söylemek istiyorum. E, 18 Mart giderek yaklaşıyor artık. Hani bir yılın altına düştük. 10 ay e, gibi bir süreç var. Yani 10 ay sonra e, Milli Muharip uçak üzerinde F-110 motoru ve fabrikada bir tören yapılacak. Bu motor çalışacak. E, bakalım neler olacak, neler bitecek. O süreci de merakla bekliyoruz bakalım. F110 motoru bizim herhalde en iyi bildiğimiz motor yani biraz bu işin artık bizde Şahin Doğan Şahin şeyler vardır ya, tamircileri vardır ya adam egzozundan girir kar şeyinden karbüratöründen çıkabilir eskilerde şimdi enjeksiyonundan çıkabilir öyle iyi bildiğimiz bir motor o yüzden e, MMU'ya böyle bir dördüncü nesil motorun dördüncü nesil bir motor eğer e, takılacaksa ki doğrusu da bu prototip aşamasında. En iyi seçimlerden biri zaten bu. En iyi bildiğimiz motor çünkü. O yüzden ben e, motorlar gelirse ve bunlar o motorlarsa e, 18 Mart'ta yetişmesinde çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hoş bir şey söyleyeyim. 18 Mart'ta uçuracaklar mı çok emin değilim şimdi. Sanki gösterecekler. Ha, e, yani benim, de, benim de beklediğim e, çok da iddialı olmaya gerek yok bunlarla ilgili. Havacılık işi bu. Yetişir yetişmez uçuş ayrı bir mevzu. E, benim lazım. E, uçağı göreceğiz. Motor var üzerinde. Muhtemel orada bir motor çalışma. ilk hani engine run, first engine run falan gibi bir hikayeler söyleniyor. Havacılık tabiriyle söylersek. İlk motor çalıştırma yapılacak benim tahminimce. Zaten bunu bile görsek bu bile çok önemli bir adım. E, sonrasında da hani Türkiye'nin e, muhtemel Amerika'dan aldığımız belki de son savaş uçağı. Hani bir de F-35'ler ne olur bilmiyorum şu an ayrı bir şey olarak ayırırsak muhtemel Türkiye'nin de belki de F-16 Block 70'ler belki de Amerika'dan alacağı son savaş uçakları olacak gibi gözüküyor. Peki motor demişken şu gelişmeyi de ben değerlendirmek istiyorum hazır seni yakalamışken İngiltere'nin başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz günlerde ilginç bir çıkış yaptı sen de yakaladın bu çıkışı. Ee, Hindistan malum bu işte Çin'le olan hikayeleri şunlar bunlar iyice Batı bile ona yanlamış vaziyette Hindistan ve Amerika'dan da çok büyük destek aa diyor S400'de alın hepsini veririz size falan diyor Amerika hatta Boris Johnson Hindistan'a gelin Tempest projesine ortak olun size biz bir de Rolls Royce motoru verelim dedi bu da çok enteresan bir çıkıştı ee, bir yandan da tabii Türkiye'nin de e, Rolls Royce'la ilgili bu ee, yakın teması devam ediyor. Hindistan'a karşı atılan adımla ilgili ne düşünüyorsun? Önce bir düzeltme yapayım ben. Ee, ben bir dostumun uyarısıyla Pakistan, şey, Boris Johnson'ın Hindistan'daki o Tempest ifadesini yakaladım. Yani doğrudan ben onu doğrusu kaçırmıştım. Sonra benim bir yazım üzerine hatta e, Sayın İsmail Demir'in İngiltere'ye gitmesi ve bizim Rolls-Royce Royce BA Systems'la ve zannediyorum İngiliz Savunma Bakanı ve İngiliz İngiltere'nin ihracattan sorumlu bakanıyla görüşmesi var. E, oradan başlayalım konuya girelim hatta bence daha doğrusu. Geçenlerde böyle bir gelişmeyi yazdım. E, Türkiye'den işte Milli Savunma Sanayi Başkanı İngiltere'ye gidecek. Rolls-Royce Royce ve BA Systems'la konuşacak. Sen teşekkür ederim. Sen de kendi şeyinde sitende, Tolga Özbek konumunda buna yer verdin. Böyle bir gelişme var ve bu hani zamanı kullanıyor sadece. Biraz da gizli tutuluyordu. Zamanı kullanıyordu ve aldığım bilgiye göre biz Rolls Royce, Royce ve BA Systems'la Milli Muharip Uçak için konuşacağız. Royce Royce'la özellikle konuşma çok önemli. BA Systems'da zaten mühendislik olarak bir ortak çalışma epey bir süredir devam ediyor Milli Muharip Uçak için. Orada da şöyle bir yenilik var. Orada bir faz kapanıyor. Yeni bir faza geçecekler. O fazın hazırlığı ve o fazın kabulü BA Systems'ın orada devamı, göreve devamı için yeni bir konuşma biraz daha söz konusu olan yani var olan sürecin devam etmesi evet. ama ormuz Royce, Royce zaten daha önce ben hani e, Katar'da Sayın Başkan'la konuşmuştum oradan yazmıştım Sen gene teşekkür ederim yer vermiştin işte e, bütün Haber motorları... her zaman açız haberi kim yakalarsa e, sen de onları. her zaman açık istemiş e, kim e, işte bütün motorları tek bir projede birleştireceğiz bütün herkese aynen biraz ben monopolde olduğu gibi bütün projeleri yetecek paramız da yok zaten. Bütün hepsinden tek bir motor işi çıkacak demişti. Ve böylece Rolls Royce, Royce'un aslında böyle bir işin içindeki önemi son derece yüksek bir hale geldi. Geçen sefer de konuştuk. Aslında Amerika İngiltere'nin de bu işlere fazla para yatıracak durumu niyeti yok. Çünkü orada da hükümete Herkes hesap soruyor sen bu parayı buraya niye yatırdın diye. Orada adam saat işçilik çok çok daha yüksek. Şimdi biz bu durumda Demir İngiltere'ye gidecek. Bir milli muharip uçak için rolls royce, royce ile bizim kullanacağımız motorun geliştirilmesi için bir şeyler konuşacak beklentisi içindeyiz. Bu da çok güçlü bir beklenti. Ama İngiltere'nin kullanacağı Tempest uçağın motoru da aslında aynı motor. Belki spekleri biraz farklı olur. Onları bilemeyiz. Onlar işte hangi gücü nerede isteyeceğini söyler, başka altı yükseklikler konuşulur. Ama bunlar hepsi birer e, tuning denilen, biraz geliştirme şey işi. Ama önemli olan ilk önce 5. nesil, 6. nesle uygun motor üretme işi. Bizde bu teknoloji henüz yok, İngilizlerde de yok. Ama beraber geliştirilebilir. Bizim şu andaki en çok düşündüğümüz şey buydu. Benim bir dostumun vasıtasıyla yakaladığım, senin de şimdi söylediğin hikaye bu. Boris Johnson İngiltere'den e, Yeni Delhi'ye gitti, İngiliz Başbakanı, Hint Başbakanı Modi'ye döndü dedi ki bizim Tempest programında siz, siz de olun motorun çekirdeğinde Hindistan'da yer alsın. Motorun çekirdeği neresi? Motorun çekirdeği, motorun en sıcak bölümü, en yüksek basıncın ve sıcaklığın olduğu gücün üretilmesinin kalbe bizim de en çok ihtiyacımız olan yer orası. Hintlerle burayı konuşuyorlar. E peki biz Hintlilerle bu işi ortak mı gireceğiz? Hintlilerin Tejası var, işte bir takım projeleri var. E bizim Pakistan'la dostluğumuz var, onların çalışması var. İngilizler bir tarafta Hintliler, bir tarafta Pakistanlılar. Her ikisini de gayet yakından tanıyorlar. Bizimle bir şeyler konuşuyorlar ama Hindistan'la da başka şeyler konuşuyorlar. Bence durup Burada ne oluyor diye bakmamız gereken yeni bir parantez, yeni bir paragraf açılıyor burada. E, İngilizlerin de e, kırk tilkiyi kafalarında dolaştırıp kuyrukları birbirine değdirmeden, e, bunu hani on, onlar yapar gibime geliyor ama dediğin gibi Türkiye, Pakistan, Hindistan, bunlar arasındaki ilişkiler buraya doğru nereye evrilir? Bunlar da e, gerçekten düşünülmesi gereken önemli adımlar. Yine işin diplomasi tarafını, Bağlamış olduk buradan. E, bu da herhalde önümüzdeki <gülüyor> günlerdeki atılacak adımlara bağlı gibime geliyor. İngilizler ilginç insanlar. Bundan e, yaklaşık 15 yıl kadar önce İngilizler Türkiye'ye geldikleri zaman BAE Systems'la geldiler. Tabii ki Türkiye küçük küçük parçalar satıyorlardı ama evet. tip 26 gemilerini Türkiye'ye pazarlamak istemişlerdi. O zaman ilk defa uzun bir aradan sonra konuşmuştuk ve o zaman onlara da sormuştum ben. Sizin Türkiye ile ilişkileriniz bu anlamda biraz sıkıntılı. Siz Birinci Dünya Savaşında iki tane gemi var. Sonra Fatih gemisi var bizim şeyde Refah mıydı? Şimdi hatırlayamadım. Birinci e, Dünya batırılan, Savaşı tabi. Refah Şilebi var. Hani Refah e, yine parantez e, açayım ben İngiltere'ye giden, uçuş eğitimine giden harp Okulu'ndan mezun e, yeni pilot odalarını taşıyor ve aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam. Gemi alacağız biz İngiltere'den, gemi veya denizaltı olması lazım. Denizciler de var gemide ve Mersin'den yola çıktıktan kısa bir süre sonra hala muamma. İşte Alman denizaltısı mı vurdu, Fransızlar mı buldu, İngilizler mi vurdu hala birer mua, muamma bunlar. E, bunda tabi bir tarihin çok önemli parçalarından bir tanesi. Ee, daha önce de işte 1. Dünya, Dünya Savaşı sırasında, öncesinde parası ödenip de alınmamış olan, teslim alınmamış olan iki tane de gemi var. Ben o tarihte B.A. Systems'tekilere sormuştum. Siz hani bunları ne yapacaksınız hani bakış nedir size diye. İngilizler o tarihten bu tarihe maşallah bayağı yol kat ettiler. Şimdi Türkiye'nin en önemli hava sistemlerinde önemli yerler aldılar. Acaba şimdi buradan Pakistan'la olan ilişkilerimize bir zarar gelecek bir hareket acaba kafalarında var mı? Bütün bunları da düşünelim. Ben şunu demiyorum, kimse yanlış anlamasın. Hayır İngilizlerle çalışmayalım, hayır İngilizlerle çalışmayalım, hayır şuna Böyle bir şey yok. Sadece bunun amacı nedir? Bunu da görerek, gözümüzü kapatmadan konuya bakalım. Yine çok ünlü bir sözü ben hatırlatayım. Ee, ülkelerin birbirlerine dostluklarından öte çıkarları vardır. Çıkarlar. Bu çıkarlara doğru hareket ederler. Dün dündür bugün bugündür diye de Süleyman Demirel'in rahmetli Demirel'in lafında buraya eklememizde fayda var. Bazı konularda gücümüzün yetmediği konular, yani savunma motor motorda özellikle sıkıntı içerisindeyiz. Milli Muharip gibi çok üstün bir uçak içinde motor konusu dünyada yapabilecek az ülke var. Biriyle masaya oturup o teknolojiyi elde etmek, geliştirmek durumundayız. Bu da biraz İngiltere'ye doğru gitmiş durumda. Malum tabii Amerika ile olan e, ilişkiler biraz buzlar eritilmeye çalışıyor ama onun öncesine katsa Avrupa'nın yine uygulamaya devam ettiği ambargolar açısından İngiltere'de biraz daha yollar açık gibi gözüküyor. Belki Türkiye bazı sistemleri İngiltere üzerinden temin etmesi de söz konusu olabilir. Tabii İngiltere derken lafı şununla da bitirmek istiyorum. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir İngiltere ziyareti olmuştu ve burada da İngiliz Kraliyet donanmasında hizmete yeni giren uçak gemilerini bir gezme ve bunlarla ilgili de böyle bir inceleme söz konusu olmuştu. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in İngiltere ziyaretince sence bu konu da gündeme gelir mi? Şimdi iki e, tane çok önemli e, yoğun tartışılacak konu var ama e, ben şimdi, İsmail Demir'in o konuyu pek ıskalayacağını zannetmiyorum. detayı hatırlamıyorum. E, Queen Elizabeth'e mi çıkmıştı yoksa e, bir sonraki yapılan ama çıkmıştı? Şey hatırlamıyorum doğru Queen Elizabeth diye hatırlıyorum. Çünkü e, bir buçuk iki yıla yakın bir zaman geçti diye zaman kalmış geçti. aklımda. Doğru. Bu şimdi, sildi bütün hafızamızı, hard disklerimizi sildi. Bakmadan hatırlayamıyoruz. Doğru. Şimdi e, TCG Anadolu ve TCG Anadolu'da konuşlu olabilecek her yer tipi bir şeyleri eğer düşünüyorlarsa sanki biraz TB3 ve Mius'la biz bu işi e, şey Havuz. yaptık yani Havuz. duruyor işte. yani orada şey yapıyor her bu burada çok şey uçaklar çok e, önemli uçaklar hani bir, İngilizler bu uçakları işte ıskartıya çıkarttılar verdiler vermeyeceğiz dediler yok dediler <gülüyor> Bence Demir o işi biraz doğru bir hatırlatma yaptım. Ee, evet. Uçak gemisi olarak söylüyorum. Çünkü her yıllar bir dönem epey bir gündeme gelmişti. İngiltere kraliye donanması her yılları emekli ederken çok önemli bir miktarı Amerika tarafından satın alındı. Yedek parçaları, şunları bunları ellerinde yani müze dışında pek kaldığını ben zannetmiyorum açıkçası. Bir yeri Türkiye'nin hani gelecek projeleri arasında TCG Anadolu'dan daha büyük bir platform yapabilmek. Burada da tabii işe evrildi. Hani nasıl yayının başında TB2 e, su üste hedeflerini e, helikopteri vurmaya başladı dediysek böyle de belki de MIUS'un daha rahat operasyon yapabileceği bir e, bir uçak gemisinin bir tık altı belki de. Bilmiyorum. Bir, bir, yani bir farklı konseptler var. Bu konseptleri de e, biz yok kardeşim her yeri alacağız. Yok F-35'i bekliyoruz da bilmem ne yapacağız deyip. Belki de bu konseptler tartışılacak. Hani bir yorum yapmak da şu an zor ama. Oraya getirecektim aslında sözü. Hani her yıllar çok güzel uçaklar vesaire ama Amerikan deniz piyadelerine verdiler uçakları. Ellerinde de çok fazla bir şey kalmadı. Belki teknolojinin bir kısmını paylaşabilirler. Teknoloji aktarımı yapılabilir. Ama bizim gözümüz gerçek anlamda bir uçakta olacağını ben... Doğrusu düşünmüyorum. Çünkü uçakla ilgili olan şeyimiz daha çok e, Mius, TB3, ya, Hürjet, e, TFX, Tempest olarak. Tempest'te tabii. Tabi, tabi. Tempest'te şey yapalım. Çünkü bir şekilde biz de Tempest'te alt yüklenici olarak gireceğiz demek de olabilir bu iş. Evet, e, evet. Böyle bir şeyin içinde ben tekrar Harrier diye şey yapmayız. Ama oradaki örneğin dikine kalkışla ilgili, teknolojiyle ilgili bir şeyler inceleriz diye düşünüyorum ama gemiyi e, inceleyebiliriz yok. belki de gemiyi inceleyebiliriz daha büyük bir yapı evet, ama asıl bunu şey yapacaktım asıl bence bizim şeyimiz bu gemiyle ilgili olarak Türkiye bundan sonraki gemisini yani Anadolu'dan sonra bir Trakya beklentimiz var ee, belki Trakya, bir, trakya bir, e, belki Trakya e, Anadolu'dan daha büyük bir gemi mi olur. Diye sormak lazım. Doğrusu yani bir şey bilerek söylemiyorum. Konseptler, ben de hani şu an sadece aklıma gelenleri paylaşmak istiyorum. sen ne böyle bir bir fikir telakisinde bulunuyoruz. Belki de hani TCG Anadolu'da biz çok görev yüklüyoruz. Çok böyle bir sancak gemisi. Vay o da bu da değil. Üzerinde hiçbir helikopter yani şu anki mevcut AH1W süper kobralar bile olsa Türkiye açısından bir tabur askerin İstenilen noktaya intikali, bir doğal afette, bir yüzen hastane olması, halkı tahliye edecek bir kapasite sunması bile tek başına Türk Deniz Kuvvetleri için ve Türkiye Cumhuriyeti için çok çok büyük bir kazanım. Ha, üzerine İHA sistemleriyle neler konabilir, ne yapılabilir? İşte orada böyle yeni bir konsept başlıyor ve buralara da e, uymak gerekiyor belki de. E, belli olmaz. Belki İsmail Demir'in ziyaretinden bir TB2 siparişi de gelir mi? Ne olur mu? Ne biter mi? Bunları e, şöyle büyük batlarıyla falan güzel güzel olur. Güzel olur gibi geliyor yani. Valla İngilizler, İngiliz Savunma Bakanı Wallace bundan bir yıl kadar önce e, Bayraktar'ın, Baykar'ın firşiğini ziyaret etmişti. E, bizde bunlar yok demişti. Eee İngilizlerin kendilerine ne kadar Rus tehdidi altında hissettiğiyle alakası olan bir şey bu. Bu arada güldüme bakmayın. İngiliz e, stratejik bombardıman uçakları Kuzey Kutbu'ndan dolaşıp İrlanda açıklarına kadar gelip İngilizlere bakın biz buralara geliyoruz. Siz haberdar çok mısınız? Yapıyor onu. Çok diye çok, çok yaptılar. Çok Geçtiğimiz bir dört ay kadar önce bir orada bir tatbikat yaptılar. Deniz tatbikatı Hı -hı. yaptılar. Ee, İrlandalıları biraz rahatsız ettiler ee, ekonomik alanına girerek. Hani e, böyle İngiltere nereye, Rusya nereye diye şey yapmıyorum. Böyle esprisini yapıyoruz ama bu esprinin gerçek olmayacağına dair hiçbir elimizde şey de yok. Karşı kanıt da yok. E, stratejik bombardıman uçakları derken tabii denizaltılarında nükleer, denizaltılarında e, Rusların oraya bir tehdit olarak çok ciddi bir tehdit olduğunu da Hatırlatmış olalım. Okyanusun ortasında Eurofighter'ların önlediği <gülüyor> Rus stratejik bombardıman uçakları haberlerini izleyicilerimiz takip ederlerse e, senden veya benden onun e, ipin ucunu oradan yakalayacaklarını ifade edelim. Kesinlikle. Özgür e, konuştukça konular daha <gülüyor> uzuyor. Çok da bizde izleyicilerimizin vaktini almayalım, tadında bırakalım diyorum ben. Ee, sağ olsunlar bu üçüncü videomuz ilk iki videoya çok e, güzel ilgiler gösterdiler. Güzel güzel yorumlar aldık. Bu yorumlar bizleri çok motive ediyor, heyecanlandırıyor. Yeni şeyleri konuşalım diye e, aramızda e, haberleştiğimiz zaman da şunları mı konuşsak, şu mu olsa diye de bize malzeme çıktığını belirtmem ben böyle iç şeyimizi paylaşmamızda fayda var. Çok çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdın. E, bu arada diyelim Özgür'ün, Özgür, e, Özgür Ekşi'nin sahip olduğu Turdev. İngilizce yayın yapan bir web sitesi, Türkiye'deki savunma sanayini yurt dışına tanıttığı gibi e, dünyadaki gelişmeleri de yakından izleyerek yorum olarak farklı bir bakışla sunuyor. Meraklı arkadaşlarımıza her zaman öneriyoruz. Bazen böyle e, Katar'daki haberler gibi farklı şeyler olduğu zaman da ben de Tolga Özbek.com üzerinden Özgür'ün yazılarına büyük bir keyifle, büyük bir zevkle yer vermeye devam ediyorum. Çok teşekkürler Özgür. Ben teşekkür ederim Tolga. Ee, ne diyelim bir sonraki yayında görüşünceye kadar Türkçe konusu, konusunda haberler tolgözmek.com'da İngilizce takip etmek isterseniz Tur e, şu an Özgür'ün title'ın altında yazıyor. Oradan e, Google'lar atmasıyla takdir bulacaksınız zaten. Çeşitli haberleri takip edebilirsiniz. Bizleri sosyal medyada da oldukça aktifiz bunlara bakmayı unutmayın. Kanalımıza e, abone olmayı beğenmeyi ve o çana tıkladığınız zaman, yayın başladığı zaman size bir uyarı geliyor cep telefonunuza. Bunları da yapmayı unutmayın diyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.